Oran problemlerini tabloyla çözme, üçüncü alıştırma. Orçun, bir sakız çiğneme yarışmasında gelmiş geçmiş en büyük çilekli sakız balonunu şişirmeye çalışıyor. Her üç saniyede bir, d balonuna yeni bir sakız ekliyor. Aşağıdaki grafikte, x ekseni saniye cinsinden zamanı, bu eksen x ekseni. y ekseni ise Orçun'un balonundaki sakız sayısını temsil etmektedir. y ekseni de bu. 3, 6 ve 9 saniye sonra Orçun'un balonunda kaç adet sakız olduğunu grafik üzerinde gösteriniz. Her 3 saniyede bir ağzına yeni bir sakız daha atıyormuş. Bizi ilgilendiren 3. saniye, 6. saniye ve 9. saniye. Her 3 saniyede bir yeni bir sakız eklediğini biliyoruz. Burada 0 sakız var. Eksi zamanlar bizi ilgilendirmiyor. 3. saniyede baloncuğuna 1 sakız ekliyor. 3 saniye daha geçtiğinde ağzına bir sakız daha atıyor. Balonda artık 2 tane sakız var. 3 saniye daha geçiyor, 9. saniyeye geliyoruz. Orçun, balonuna bir tane daha sakız ekliyor. Toplam 3 sakız oldu. Şimdi dikkat edin. Balondaki sakız sayısıyla geçen süre arasındaki oran sabit. Çünkü orçunun balonuna yeni sakız ekleme hızı sabit. 1'in 3'e oranı... 2'nin 6'ya oranına, o da 3'ün 9'a oranına eşit. Cevaplarımızı kontrol edelim. Evet, hepsi doğru. Çok iyi.